Herkese selamlar. Ben astrolog Arif Aydın. Değerli arkadaşlar bugün sizlere Satürn balık burcunda bununla alakalı önemli bilgiler aktarıyor olacağım. Evet değerli arkadaşlar Satürn balık burcunda neler getiriyor neler götürüyor yeni bir döneme girmiş bulunmaktayız. Bununla alakalı Satürn Balık Burcu'na girmeden hemen önce sizler için bir canlı yayın yaptım. Satürn Balık Burcu'nda sohbetleri adındaki bu canlı yayınımda biraz fazlaca bilgi vermişim ince konularla alakalı. O canlı yayını merak edenler kanalımdaki canlı yayınlar bölümünden onu bulup izleyebilirler. Çünkü o spontane bir yayında. E çünkü bazı özel bilgiler var orada. Burada da Satürn Balık Burcu'nda ile alakalı yine... Elimden geldiği kadar sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi Satürn Kova burcundaydı. Kova burcu toplumsal olaylar ve kişinin özgürlük alanlarıyla alakalı noktalarda ciddi anlamda bizlere bilgiler veriyordu ve Satürn'ün e, Kova burcuna geçmesiyle ne olmuştu? Özgürlükler kısıtlandı, pandemiler başladı. Ondan sonra birçok alanda toplumsal baskılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Evet, Bunlar oldu da oldu oldu da oldu ve en sonunda Satürn kova burcunu bitirdi. Ve kova burçları da gerçekten akla karayı seçti. Satürn arkadaşlar sizin doğum haritanızda ki doğum haritanız sizler için çok önemlidir. İnanılmaz önemli. Şimdi hocam Satürn balığa geçiyor şöyle oluyor böyle oluyor Satürn kova burcuna geçiyor Allah Allah falan. Değil. Senin doğum haritanda doğum haritanda. Tamam o burcu etkileyecek Dünyadaki enerji olarak etkileyecek ama Mesela Satürn balık burcuna Geçti bak Senin de tam balık burcunda Bir marsın var Savunmasız bir mars orada Ve ters açı almış Satürn de onun tepesine Bindi Pluto da karşıt yaptı ne olacak Ne olacak Hadi bakalım Seninle aynı uçağa binmek istemem Arkadaşım bu kadar yani Anladınız mı? Yani Satürn'ün balık burcuna geçmesi, Satürn'ün kova burcuna geçmesi gibi değil. Satürn'ün arkadaşlar kova burcuna geçmesi, kovanın klasik astrolojiye göre zaten kendi gezegeni olduğu için oradan yine ferah geçti. Şimdi kovalar beni topa tutacak. Diyecek ki hocam sen bizim iki buçuk senedir, üç senedir ne çektiğimizi biliyor mu? Bilmez miyim ben astrologum? Biliyorum. Ama balık burcu emin olun kova burcunu aratacak. Bu kadar söylüyorum size. Niye hocam? Şimdi Satürn'ün balık burcuna geçişiyle ilgili dünyadaki olayları araştırabilirsiniz. Ama ben biraz daha bir bireysel astroloğum. Sizin kendi hayatınızda hangi alanları nereye etkileyecek? Buna bakıyorum. Tamam mı? Yoksa işte dünyada hakikaten Satürn'ün balık burcuna geçtiği dönemlerde ciddi anlamda kurbanlar verilmiş. Mesela Vietnam savaşı. Yani bazı olaylar var tarihsel döngülerde 800 bin kişiler ölmüş yani 800 bin kişiler derken bir dönem 800 bin başka bir dönem 800 bin böyle büyük büyük rakamlar ve arkadaşlar bir burç pardon Satürn bir burçtan öbür burca geçerken iki ay kala bir fragman izletir tamam mı fragman şimdi içinizde beni şöyle yargılamayın yani benim Dinleyen dini bir kesim var. Bunlar Satürn yapıyor, Allah yapıyor. Tabii ki Allah yapıyor. Satürn'ün de Rabbi Allah. Allah belli bir şeyleri döngüye bağlamış, kadere bağlamış, sürece bağlamış. Bitki ekiyorsun, ektiğin bitki bir süreçle bitiyor. Tamam mı? Filizleniyor, yapraklanıyor, meyve yapıyor. Değil mi? Bir anda oluyor mu? Olmuyor. Neden bir anda olmuyor? Allah oldu derse olur, ayrı konu. Ama Allah, Sünnetullah diye bir sistem. Fizik kanunların kimya kanunların Psikoloji kanunlarının geçerli olduğu bir evren var Arkadaşlar tamam mı Bundan dolayı bir sistemle yaratmış Kimisi buna sünnetullah der Kimisi adetullah der neyse Satürn'de Arkadaşlar böyle bir dönem Ve bu dönemde işte Bu dönemde anlatırken Şunları da birkaç cümleyle Eklemek istiyorum Mesela arkadaşlar ayın döngüleri var biliyorsunuz. İşte 28 günde bir yeni ay olur. Dünyadaki dişilerin hepsinin regil dönemleri biyolojik olarak ayın hareketine duyarlıdır. Bakın biyolojik bir zeka var. Bu biyolojik zeka ayın hareketlerine duyarlıdır. Yani dişiyi yaratan aynı zamanda da ayı yaratıp oraya koyması lazım ki o entegrasyonu da içine yerleştirsin. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de uzayla insanın bu derece birbiriyle alakası var. O yüzden de Satürn döngüleri yani Ay öyle etkiliyorsa Satürn'ün de insan hayatında etkilediği yerler var. Tamam mı? Satürn arkadaşlar Kronos adında Roma mitolojisinde anılıyor. Kronos zaman tanrısı olarak biliniyor. Onlar da hani meleki kuvvelere o dönemde tanrı falan demişler. Ondan sonra işte şamanik bir takım şeyler falan girmiş ve o çok tanrılı dinlere evlenmiş. Ama aslındaki mesele Satürn'deki enerjisel kuvve. Bir maddenin arkadaşlar mana aleminizden çıkıp madde aleminize gelebiliyor olması için Satürn enerjisi lazımdır. Nasıl hocam? Sizin bir şeyi Örnek veriyorum bu kabloyu kabloyu şöyle tuttuk arkadaşlar bakın böyle çekmeye başladık ya buna biz bir güç uyguladık tamam mı direnç uyguladık ya da böyle itekliyoruz tamam mı ya da işte bir ampulün içinden geçen bir elektrik akımı kablodaki dirence geliyor ve kabloda direnç gösterince parlamaya başlıyor ve ampulün içindeki o kablo ışıma yapıyor arkadaşlar ışıma yapıyor niçin ışıma yapıyor biliyor musunuz? O enerji oradan geçerken varlık aleminde hayat buluyor. İşte Satürn arkadaşlar bu direncin metafizik enerjik ham yapısı anlamına geliyor. Tamam mı? Satürn arkadaşlar bu, dolayısıyla girdiği yerde kısıtlama enerji yapar. Kurallar getirir. Ve dolayısıyla da kısıtlar. Peki hocam. Satürn balığa girince balığı mı kısıtlayacak? Hayır. Biraz da şimdi size balıktan bahsedeceğim. Arkadaşlar balık astrolojide en üst leveldir aslında. Nasıl yani hocam? Balıklar en iyi burç mu? Hayır, öyle düşünme. Öyle düşünme. Senin bir defa burcun yok. Burç yukarıda. Tamam mı? Burç yukarıda. Senin arkadaşlar neyin var? Gezegenin var. Tamam mı? Senin bir gezegenin var. Senin bir burcun var. Ama güneş oradan geçerken, güneş oradan geçerken sen dünyaya geldiğin için, yani güneş o balık burcu alanından geçerken, dünyaya geldiğin için sana balık burcu diyorlar. İşte arkadaşlar Satürn'de balık burcundan geçerken dünyaya gelenlere, pardon güneş balık burcundan geçerken dünyada varlık alemine çıkmış kişilere balık burcu deniliyor. Satürn arkadaşlar sizin Doğum haritanızda Güneşinizden ya da yükseleninizden Oranın üzerinden Geçerken Sizi akla Karayı seçtirir Birinci Satürn döneminde Ya güneşinizden ya yükseleninizden Yersiniz ve feleğiniz yaşar Ben Nasıl bir güne işledim tuvalete ekmek mi koydum Cami duvarına mı İşedim gibi bana büyüme yapıldı. İşte insanın en çok üfürükçü üfürükçü gezdiği zaman dilimi Satürn transitini en ağır aldığı dönemlerdir arkadaşlar. Çünkü orada hayat size adeta metafizik bir elle geri geri iter. Tamam mı? İşte o zaman siz ışımaya başlarsınız. Çünkü siz zorlandıkça, zorlandıkça elinizdeki en değerli varlıkları ya da en değer verdiğiniz şeyleri kaybetmeye başladıkça Dersiniz ki bir terslik var. İşte o terslik değil aslında. Hayatın size bir mesajı var. Diyor ki adam olacaksın. Kaçış yok diye yani. <gülüyor> Maalesef güldüğüme bakmayın. Gerçekten öyle. Sıkıntılı. Şimdi Balık Burcu, astrolojideki en ilhama mazhar Burç arkadaşlar. Çünkü Allah Kur'an'da ne diyor? Bakın en zenginiz üstün demiyor. En varlıklınız üstün demiyor. Diyor ki İnsanlara hani bazen bakıyorsunuz o mu benden üstün ben mu ondan üstün işte tanrı katında kim daha üstün vesaire düşünüyorsunuzdur. Allah diyor ki bilenle bilmeyen bir olur mu? Ayet. Tamam mı? Bilenle bilmeyen bir olur mu? Demek ki kim üstünmüş? Bilen üstünmüş arkadaşlar. Peki bilgi sadece doktor olmak mıdır? Sadece fizikçi olmak mıdır? Sadece kimyacı olmak mıdır? Hayır. Erdem'le beraber edinmiş olduğunuz bilgi. Erdem. Erdem'in Kur'an-ı Kerimce'deki karşılığı takvadır. Takva nedir? Bakara suresine girip bakarsınız. O muhtekilerdir ki aldıkları emanete hıyanet etmezler, verdikleri sözde dururlar şeklinde takvalı insanın tanımı vardır. Yani Sarık cübbe diyen değildir. İşte arkadaşlar o takvalı insan haritanın koçundan başlar hayat alanında. tamam mı? Çünkü koç varlık alemine ilk çıkış burcudur bolayla tutunur, ikizlerle öğrenir birinci levelde. İşte dördüncü evde yengeçte aile baba evinde anne babayı öğrenir. Bu şekilde döngüler devam eder arkadaşlar ve hayatın en son alanı olan 12. evli leveli olan erdemsel bilgiye ulaşır. O yüzden de balık enerjisi bizim literatürümüzde Mevlana'ların, Şemsi Tebrizilerin e, bu şekilde ehli tasavvuf, ermiş, evliya dediğiniz Enerjilerin ve kişilerin Yaydıkları enerjidir <gülüyor> Çok pardon Diyeceksin ki Hocam Şemsi Tebrizi'nin burcu balık mıydı Hayır öyle değil Yaydığı enerji Nasıl Akşemsettinler var Nasıl Gandalfler var Başka toplumlarda ee, işte Onların da ermişleri var Dolayısıyla o enerji türü Balık enerjisidir arkadaşlar Balık erdemsel enerji olduğu için Arkadaşlar en üst level kişinin yapısını gösterir. Ve balık enerjisi arkadaşlar, elle tutulur, gözle görülür bir enerji değildir. Musavvir kelimesini bilirsiniz. Allah'ın musavvir esmas da vardır. Hatta musavvir lehül esmaül husne. Yani sizin manevi duygu, düşünce kısmınız var ya, manevi duygu, düşünce kısmınız, sizin bireysel olarak yaptığınız manevi enerji haricinde, Bazılarınız Neptün'ü ka güzel kaliteli yerde olanlar ilhamlara masar olurlar Şarkı sözü yazar Roman yazar e Hikaye yazar e içindeki duyguları ifade eder Anlatabiliyor muyum? İşte o ilham çok güzel rüyalar görür Kehanet yapar bir sürü şeyler yapar İşte o arkadaşlar o alan Rüyaların olduğu alan Balık burcu alanıdır Balık burcu evrenin Evrensel bir psikolojidir Mesela sen anneni sevebilirsin. Bu seninle annen arasındaki yengeç burcu enerjisidir. Ama sen gidip bir ağaca sarılıyorsan, ağaca sevgi gösteriyorsan işte bu balık burcu enerjisidir. Tamam mı? Ve arkadaşlar astrolojideki en egosuz burç balıktır. En egosuz burç. Çünkü Aydi Koç arkadaşlar Aslan egodur, yay da süperegodur. Ve insan evrimi ya da gelişimi diyelim, tekamülü diyelim. Bu şekilde zodyakta dönüyor arkadaşlar. Ve dönüp balığın olduğu yere geliyor. Ve balığın olduğu yere geldiğinde artık dünyada bu dünyanın hiç kimseye kalmayacağını anlıyorsun. Ve ne diyorsun? Gelin tanış olalım, işin kolayını bulalım, sevelim, sevelim Aha bu dünya hiç kimseye kalmaz diyorsun. İşte aha bu dünya hiç kimseye kalmaz dediğinde... Sen o erdemsel bilgiye ulaşmış oluyorsun. Çünkü bu dünya hakikaten kimseye kalmadı. O hırsların, o para kazanmaların, onun bunun arkasına gitmelerin hiç hiçbiri ne oldu? Hepsi hikaye oldu. Alınışta işte gördüğünüz bir deprem oldu. Ne oldu arkadaşlar? O insanların hepsinin yarın yapacakları işleri vardı. Planları vardı. Kimsi sevgilisiyle buluşacaktı. Kimsi işine gidecekti. Kimsi borcunu ödeyecekti. Kimsi ev alacaktı. Hepsi bir anda noktalandı. İşte bu. Niye? Çünkü yaşam dediğimiz alan ruhsal bir alem ve evrede devam ediyor. Ama varlık alemindeki zaman yani Einstein'ın tabiriyle m mc kare e mc kare alanındayız biz şu anda. Somut alandayız. Yani Satürn alanındayız. İşte bu Satürn alanından ruhsal aleme geçiş oluyor. Ve bu ölümlü oluyor. Satürn balık burcunda arkadaşlar masumiyet karinesidir ve en çok masumların öldüğü en çok işte savaş vesaire tarzı olayların çıkabildiği ve masumların kendilerini savunamadıkları adeta bir kurbanlık bilincinin çokça çıktığı bir alandır arkadaşlar. Tamam mı? Bakın kurbanlık diyorum. Dikkat edin buraya. Dolayısıyla da Satürn Balıkta doğanlarda Kendilerinde birçoğunda Kurbanlık bilinçleri vardır arkadaşlar Başkalarının kurbanları Olmuş olma ihtimalleri vardır Bu kişiler illa Hani özellikle haritalarında Geri harekette doğanlar Ya da satürn e, Balık kırmızı es De doğanların Ailelerinde %99.9 Birleri intihar etmiştir Arkadaşlar bunu reenkarnasyonla açıklamaya kalktıkları zaman şöyle anlatıyorlar. Diyorlar ki işte efendim sen önceki hayatında intihar ettin. Hayır arkadaş. Atanı, dedeni iyi bir araştır. Mutlaka dayı, hala, teyze, dede, nine, birileri büyük bir ihtimalle intihar etmiştir. İşte o intihar ne demek oluyor? Allah sana bir can veriyor bir hayat sürmen için. Ve o hayatta tekamül etmen ve ettirmen gereken bir varlık sisteminin bir parçasısın. Ve bu varlık sistemini bir şekilde devam ettirmeyip sana verilen hayatı iade ediyor. İade ettiği zaman intihar ediyor ve bu evrensel anlamda suç teşkil ediyor. Yani bizim günah dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Ve bu kişinin yarım bıraktığı bu eylem bir sonraki yani aynı nesilden gelen bir sonraki kişinin ya da bir sonraki hısım akraba metodolojisinde gidildiğinde Hayatında yer buluyor. Ve o kişi satürn, balık, kırmızı espozisyonda iken ruh üfleniyor ve dünyaya geliyor. Çünkü o kişi onu üstlenmiş oluyor. Dolayısıyla da bu seferde o kişinin hayattaki mücadelesi kurbanlık bilinciyle ne, yapma, ne yapması gerekiyor? Onu aşması gerekiyor. Tamam mı? O yüzden de bu dönemde arkadaşlar dünyaya gelen insanların çoğusu kendi karmalarından gelen bazı şeyler temizlemeye gelirler. Karma derken, benim karmadaki anladığım reenkarnasyon sistemi değil. Bendeki karma demek, kul hakkı sistemi demek. Dolayısıyla da değerli arkadaşlar, Satürn balıkta çok fazla kurban verilir, çok fazla ölen olur. Allah hepimize, yani hepimiz öleceğiz, Allah hepimize hayırlı ölüm versin. Şimdi hocam çok karamsar gittin ama Satürn balık böyle bir şey arkadaşlar. O yüzden astrologlar bu konularda çok olumsuz konuşuyorlar. Şimdi Satürn balığa geçiyor, kovaya geçiyor. kovanın bir bölümünü yaptık. kovanın ikinci bölümü de yapacağız arkadaşlar. kovaya geçtiğinde Uranüs şu anda Boğa'da mesela. Uranüs Boğa'dan Uranüs ikizlere geçecek. Uranüs bir de yengece geçecek. Bakın 1949 doğumlu civarlarında ebeveynleriniz varsa onlar kronik geçimsizdir. Hele kaynanan falan varsa Kayınpederin kaynanan hapı yuttun yani. Aile konularında kronik geçimsizdirler o jenerasyonlar. Evet. Biz konumuza geri dönelim arkadaşlar. Çok daha atıyoruz Ondan sonra yazıyorlar. Hocam çok attın falan. Yani burada aslında amaç biz bize sohbet ediyoruz. benim bir samimiyette. Olay bu arkadaşlar. Satürn balığa geçtiği zaman herkes önlemine alsın. Onu size söyleyeyim. Canınızın kıymetini bilin. Bu bir. İkincisi Haritasında Mars'ı balıkta olanlar kesinlikle, ama kesinlikle danışmanlık alsın. Çünkü o Satürn o Mars'ın üzerine gelecek. Tamam mı? Bunlar çok sıkıntılı zamanlar. Bu da önemli. Bakın burada ben size şunu demiyorum. Ha. Benden alın diye demiyorum. İstediğiniz yerden alın. Hani danışmanlık e, astroarif.com'a girip oradan Whatsapp numaramızda zaten bu şeyin sonunda da vereceğim. Bana da ulaşabilirsiniz Whatsapp'tan. Ama alın yani. O tarihlerde dikkat edin. Yapmanız gereken bazı şeyler var. Tamam mı? Ki bazılarımız bu olayı daha hafif atlasın. Evet arkadaşlar. Satürn balık burcunda. Evet ne oluyor? Varlık alemine direnç gösteriyor. Ve astrolojinin en egosuz olan balık enerjisine daha da kısıtlıyor. Daha da kısıtlanan enerji ego oluşmadığı için. Varlık aleminde yer bulamıyor ve o kişilerde intihar eylemleri ve eğilimleri diyelim. Ve aynı zamanda kurbanlık psikolojileri ve artık tahammül edememe gibi bazı enerjiler ortaya çıkıyor değerli arkadaşlar. Ve bu balık da toplumsal bir enerji. Satürn'de kitlelere kitleleri etkiler. Ve dolayısıyla da bunlar arkadaşlar işte savaşlardaki katliamlar, soykırımlar vesaire gibi konulara hep genellikle bu Satürn balık dönemlerinde dünyada meydana geliyor arkadaşlar. Bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Satürn'de haritanızda balık burcu neredeyse, mesela birinci evde ise sizin benlik alanınızda, çünkü yükselen balıktan baktığınız zaman benlik alanınızda etkileme neden olacak ve etkilenecek arkadaşlar. İkinci evinizde ise arkadaşlar para ve maddiyatla alakalı Ayaklarınızın yere basmasını isteyecek. Üçüncü evinizde ise sözleşmeler, anlaşmalar ve bu alanda belki kandırılmalar, buna benzer durumlar olma ihtimali olabilecek ya da böyle bir tecrübe yaşayacaksınız ve buralarda daha düzgün ayakları yere basan anlaşmalara yöneleceksiniz. Dördüncü evde Satürn balıkta ise ebeveynlerinizle alakalı konular gündeme gelebilir ki e, önemli. Beşinci evinizde ise arkadaşlar aşk, aşk konusu sizin kafanızı çok aşırı derecede meşgul edip bir sürü işte aşkla alakalı konulardan ötürü yine bir kurban psikolojisi olabilir. Yine çocuklarınız konusuna dikkat etmeniz gerekir. Altıncı evinizde doğrudan psikolojik sağlığınız etkilenir. Yedinci evinizde evlilikle alakalı konular etkilenecektir arkadaşlar. Sekizinci evinizde Doğrudan bilinçaltı, depresyon e, gibi konular tetiklenip tedavi görmeniz gerekebilir. Mesela bunları burç burç söyleyecek olursak mesela bir yükselen aslanın 8. evi arkadaşlar balık burcudur. Örneğin. Ve devam ettiğimizde 9. evde arkadaşlar satürn balık sizi Bilgi konusunda erdemli bir noktaya götürebilir. 9. evde yani daha önce mantık dahilindeki düşünceleriniz vardı. Mantıklı düşünceler sizi bir yere götüremedi. İnsanların hissiyatları olduğunu anladınız. Her zaman mantıklı olanın insana samimiyet kazandırmadığını fark edersiniz. Ve içsel bir erdemsel bir bilgiye biraz daha felsefik boyutuna derin bilgiye sizi götürür. 9. evdeki Satürn balık. 10. evdeki satürn balık iş ve işle alakalı meslek kariyer noktalarında artık sömürülmeye tahammül edemeyecek şekilde gelirsiniz. Çünkü 3 yani köle izavra diye bir film vardı. Bizim jenerasyonlar bilir. E, artık hani kölelik sisteminin e, değiştiği bir dönemdeyiz. Ama yine çalışanlar belli yerlerde belli işlerde yani devlet kadrosunda değilseniz çoğunluk olaraktan işte birçok insanın ne mesai saati belli ne çalışma şartları eşit biliyorsunuz. Ve bunlar artık satürn balık 10. evde olanlar ne olacaktır? Bu alanlarda artık tahammül sınırları kalmayabilir. Satürn balık 11. evde olanlar arkadaşlar toplumla alakalı toplumsal konular ve yine orada sizin arkadaş çevrenizdeki arkadaşların kurbanı olma potansiyelleriniz olabilir ve kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat etmeniz gerekir. Satürn balık 12. evde de 12. ev arkadaşlar sizlerin iradenizi kullanabildiğiniz alan değildir. Ve orada Satürn'ün balık 12. evde olduğunda çok dikkat etmeniz gereken alan koçların 12. evine denk gelir. Özellikle yükselen koçların bu dönemde karma oluşturmamaları gerekir. Çünkü orada siz ben güçlüyüm, öfkeliyim, ezerim, gömerim, geçerim dediğinizde arkadaşlar Satürn balık 12. Ev döneminde bu sizin çoluğunuzdan, çocuğunuzdan çıkacak bir karmaya, kul hakkı sistemine neden olur. Kusura bakmayın. Bana diyorlar hocam sen çok gerçek konuşuyorsun. Böyle arkadaşlar. Tamam mı? Yani benden danışmanlık alanlar e, haritalarında kendi hayatlarıyla ilgili realitelerle yüzleştikçe zaten böyle şak şak şak dan dan dan onlar ee bilirler. İşte böyle arkadaşlar bu durumlar var. Satürn Balık arkadaşlar insan hayatının insan hayatının planlı, mantıksal alanı ile manevi ve samimiyet alanının çatışması anlamına gelir. Tamam mı? Bazen hayatımızda çok köşeli düşünebiliriz. Mesela nasıl köşeli düşünürüz hocam? Mesela bilim adamı bir deney yapıyordur. Bir kuzuyu canlı canlı kesecektir. Mantıklı olan insanlığa hizmet etmesi için kesmektir. Ama merhamet duygun o hayvanın canlı canlı deney yapılmasını kabul etmez. Bu ikilem arasında gidersin ve gelirsin. İşte Satürn arkadaşlar tamamen mekanik bir enerjidir. Satürn'le dost olunmaz. Balık ise maneviyattır. Balık ise erdemdir. Balık daha Rab'be yakın bir enerjidir arkadaşlar. O yüzden de Satürn'ün balığa girmesi insanın kendi içindeki maneviyat boyutuyla mantık boyutu arasında gelip gitmesinde neden olacak ve bu alanda içsel kaoslar yaşanabilir. Dünyaya baktığımızda da Satürn'ü arkadaşlar kapitalizm olarak kabul edersek balığı da komünizm olarak kabul edersek bu iki uç arasında gidip gelmeler, ekonomik konularda yumuşama ya da netleşmeler, bazı durumlar ortaya çıkacaktır. Bazılarınızda arkadaşlar, bu dönemde mantıklı hayaller kurmayı öğretecek Satürn. Hocam zaten hayal, hayalin mantığı mı olur hocam? Evet, ayağa yere basan hayaller kur diyecek bazılarınıza. Bazılarınıza da, gerçekleşmeyecek şeylerin hayalini kurma diyecek. O yüzden bazı ütopyaları ne yapacak? Ayakları yere bastıracak. Bazılarınızın bilinçaltını düzenleyecek. Bazılarınızın sağlık alanına ve hayatımızın birçok alanında birçok duruma neden olacak. Bu 3 yıllık bir döngü arkadaşlar. 3 yıllık bu döngü tamam mı? Hani bir anda bir günde hocam bunu söyleyip geçelim şeklinde bir olay değil. O Satürn kıdım kıdım kıdım kıdım ilerleyecek. Her gün ilerledikçe Satürn'ün geçtiği alanda derecelerinde özellikle kare yapan gezegenlerde seni etkileyecek. Tamam mı? Özellikle hangi burcu etkileyecek? Tabii ki balık burcunu. Ama hangi balık burcunu hocam? Yükselen balığı etkileyecek. Yükselen balık sen iyi dinle. Senin son iki aydır Yaşadıkların Fragman Tamam mı? Buna dikkat et Evet değerli dostlar Satürn balığı böyle bir bakış açısı yaptık Canlı yayında anlattıklarımın bazılarını Burada yine anlattım ama e, Onu da bir dinlemenizi tavsiye ederim Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Kanalıma abone olduğunuz için Çok teşekkür ederim Ve videolarımı paylaştığınız için Astroloji danışmanlığı almak isterseniz şu anda ekranda gördüğünüz 0543 20 90 444 ne Whatsapp hattımızdan bilgi alabilirsiniz. Ayrıca astroarif.com web sitemizi ziyaret ederseniz orada da astroloji ile alakalı birçok bilgiler bulabileceksinizdir arkadaşlar. Evet. Satürn balığı arkadaşlar böyle bir geçiş böyle bir anlatım yaptık. Biraz karamsar oldu, olumsuz oldu. Yani şeye döndük. Yani bir tane filozof var. Arthur Schopenhauer diye. Buna karamsar filozof diyorlar arkadaşlar. Arthur Schopenhauer'a. O karamsar filozofun burcu ne biliyor musunuz? O da bir balık. Evet. Ben balık değilim ayrı konu. Evet değerli arkadaşlar. Gün gün zaman zaman yine Satürn balık e, konularına eğileceğiz. Benim YouTube kanalımda arkadaşlar Satürn'ün Burçlarda etkisi bir Satürn serisi var. O Satürn serisinde Satürn balıkta ve Satürn evlerde konularını iyice anlattık. Merak eden orada daha geniş bilgilere edinmek isterseniz Astrolog Arif YouTube kanalına da sizleri bekliyoruz. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere değerli arkadaşlar.